Dedim ki Allah Allah, bu nedir diye, bir eğildim, bir baktım, bir söktüm, bir çıkarttım ki dinleme cihazı. Dedim ki tamam dinleme cihazı dinlesin o zaman. 10 odalı bir koridor düşünün, o odalarda her birinde işte bilmem Mersin'den, bilmem Diyarbakır'dan bilmem İzmit'ten kardeşler getirmişler. Bizleri hakimin karşısına böyle sıralı bir şekilde dizdiler. Karşımızdaki hakim bu sefer başladı sormaya. Dedi ki gözaltı süreniz dedi uzatıldı. Bunu onaylıyor musunuz? Kabul ediyor musunuz dedi. Herkese böyle tek tek böyle yaygın bir şekilde sordu. En baştan verledim ki reddediyorum. Lavaboya gitmek istedim, lavaboya gittim ve baktım ki aynada gerçek buna da kendimi tanıyamadım. Ben hakimin karşısına şöyle çıktım. Hakim benim o durumu gördüğü zaman Öyle bir sinirlendi, öyle bir bunaldı ki, o an öyle bir bağırdı ki o mahkeme salonu resmen onun sesiyle doldu, inledi. Bütün o mahkemenin içerisinde sol tarafında tamamen astıba yığını, sağ tarafında da avukat beni pür dikkat dinliyor. Tabi avukat daha önceden kendi eşimi aramış, demiş ki böyle böyle bu verdiği ifadeden dolayı çıkamaz demiş. Daha sonra şunu söyledim. Dedim ki anayasanın 25. maddesine göre ben zaten dinimi Sözel, yazısal ve meclisal olarak paylaşabilirim, yayabilirim. Hakim o ara şöyle baktı bana Hım, Anayasayı kabul etmiyorsun ama Anayasanın 25. maddesine de sığınıyorsun dedi. Dedim ki Hakim Bey, ben size bir şey söyleyeyim.